Bugün 29 Nisan 2022 Cuma, Venüs günündeyiz. Koç burcundaki Ay, güne sabırsız ve meraklı enerjiler veriyor. Yarın doğacak yeni ay öncesinde Ay ışığını kapatırken, geçtiğimiz haftaları gözden geçirebilir, içinde bulunduğumuz durumları da değerlendirebiliriz. Öğle saatlerinde etkinleşecek Ay ile Kova burcundaki Satürn arasındaki olumlu açı, disiplin ve motivasyonumuzu da yükseltebilir. Uzun vadeli hedeflerimize odaklanabilir, daha organize ve planlı olabiliriz. Zaman zaman bireysel ve bencil isteklerde aşırıya kaçabilir, düşünmeden hareket edebiliriz. Dürtülerimizi ve heyecanımızı kontrol etmeliyiz. Kültürel ve sosyal faaliyetler, spor ve fiziksel aktiviteler için de uygun bir gündeyiz. Gece saatlerinde Koç burcundaki Ay, Oğlak burcundaki Plüton'la dik açı yapacak. Duygusal baskılar artarken ruhsal derinleşme ve tefekkür için gece saatlerini değerlendirebiliriz. Akşam saatlerinde çevremizde sevdiğimiz kişilerin bulunması huzur ve güven vereceğinden yakınlarımızı ve ailemize daha fazla zaman ayırabiliriz. Yarın doğacak yeni aile birlikte tazelenen enerjiler yeni planlar yapmamıza girişimlerde bulunmamıza da imkan verebilir. Siz de şimdi kanalımıza abone olun, yorumlar bölümüne sorularınızı yazın, sürprizlerimizden haberdar olun.